Evet arkadaşlar görüyorsunuz mekanımız tıklım tıklım sığmıyoruz, Oo. dualarınıza bize yer verin inşallah daha büyük bir yere geçeceğiz. Evet bu da antemin değerli esnaflarından simitçi kardeşim. Derneğimize niye geliyorsun kardeşim? Abi hak yolunu bulmak için geliyorum. Evet. Yani gönlümü zenginleştirmek için geliyorum. Evet kardeşim. Böyle güzel insanlarla dostluk kurmak için geliyorum. Nasıl buluyorsun derneğimizi? Çok güzel, ilk kez geldim. Evet. Hiç beklediğim gibi de daha e, Sen güzeldi. ilk kez mi geldin? Evet. Evet kardeşim ilk kez gelmiş. Maşallah. maşallah maşallah maşallah maşallah maşallah maşallah. Evet bugün çok güzel. Gaziantep suç oranı azaldı. Evet görüyorsunuz. Evet. Gençlik burada maşallah. Evet şöyle gidelim. Köşede oturan abimiz yanına gidelim. Evet abicim. Ee, Mehmet abi derneğimize niye geliyorsun abicim? Vallahi güzel sohbet için geliyorum. Güzel evet. dostluklar için geliyorum. Ee, nasıl beğeniyor musun abi? Çok beğeniyorum. Böyle bu gençleri ben. bu kalabalığı burada görünce... İçin hoş oluyor mu? Bir rahatlıyor musun? Gençleri burada görmek çok güzel bir şey. Allah razı bir şey. için herkes burada. Aynen. Teşekkür ederiz Mehmet abicim sağ olasın. Gel nesim. Evet burada e, yaşı biraz büyük abilerimiz de var. İstersen onlara da bir mikrofon tutalım. Evet Hasan Bey siz derneğimize niye geliyorsunuz? Allah Allah sohbet dinlemeye geliyoruz. Evet, kendisi ee, de babam oluyor bu arada. Allah. Baba oğul buradayız yani evet. Rabbim böyle derneklerin sayılarını çok alsın abi. inşallah. Allah razı olsun. Ee, gençlerin evet. arasına gelince ben de kendimi daha çok genç hissediyorum. Evet. Onun için geliyorum. yani. genç bu arada zaten. Genç duyuyor abi genç. Tabii genç abi. Evet devam edelim Nesip abi gel. Nesip abi şu kalabalığa girelim abi yaralım orayı. Gel. <gülüyor> Pazartesi günleri saat 8'de Hasan Hüseyin öğretici hocamızın dersi var. 20.30'da Ahmet Da hocamız Vakıf Özel Sohbet. Ya burada biz yokuz arkadaşlar Vakıf falan. Salı günü en dolu olduğumuz <gülüyor> arkadaşlar. Çarşamba günü 20.30'da şu an kamera çeken Esip kardeşim. Perşembe günü yine Hasan hocamız saat 6'da Samet Açıoğlu, saat 20.30'da da Rıdvan hocamızın var. Cuma günü saat 8'de Kur'an-ı Kerim ve Tecvit dersimiz var. 20.30'da da Ahmet Da Öjele 25 yaş üzeri dertler ekibi var. Cumartesi günü Hasan Hüseyin hocamızın 8.30'da, Pazar günü saat 6.00'da Hasan Hüseyin hocamız Yine özel dersi var. Abi, abi. Evet kardeşim de bak yine ikramlardan. Kardeşin de ağzının kenarını kremasıyla duruyor. Evet kardeşim, derneğimize niye geliyorsun kardeşim? Sohbet dinleme. için. Evet. Beğeniyor musun? Çok beğeniyor. Nasıl ortam? 10 numara. Yakıyor değil mi? Çok Elhamdülillah. Devam edelim, resim gel. Ee, şimdi burada da kafe var. İsteyen böyle içeceklerini alıyor. Sığmıyoruz. Dua edin arkadaşlar. Dua bekliyoruz, dua bekliyoruz, dua bekliyoruz. Kardeşim evet. derneğimize 3-4 haftadır geliyorsun. Evet. Yeni tanıştı. Niye geliyorsun kardeşim? Allah razı olsun. Abi, güzel bir ortam. Evet. Sıcak bir ortam. Evet. Peki 3-4 haftadır sende bir değişme var mı? Var abi. Hayatını bir etkiledi mi manevi olarak? Aynen abi. Evet. Bir arkadaşlık var, bir, bir dostluk var değil mi? Aynen ağabey. Elhamdülillah. Arkadaşlarını da getiriyorsun. Aynen. Abdusselam kardeşim de gayrimeşruda, Yavuzlarda, Antepliler bilir, zordan zordan getirdik ama şu an elhamdülillah bizle beraber. Kardeşim merhaba. E kardeşim derneğimize... Rusya'dan mı geliyorsun? Evet. Kardeşim Beyaz Rus. Derneğimize niçin geliyorsun? Nesip için geliyorum. Nesip için mi? Ya oğlum vallaha için de ben lazım. <gülüyor> Sen olayı çok Allah. yanlış anlıyorsun kardeşim. <gülüyor> Allah ben Nesip için mi geldim diyeceksin? Güzel adam abi ya. Yani. Gel abi gel. Gel kardeşim. Yeni, yeni düştü. Kardeşim, derneğimize niçin geliyorsun? Allah, Allah rızası için geliyorum evet. buraya. Mekan i̇lk, çok ilk Kardeşim nasıl buldun? Yani mekan çok güzel. İlk girdiğimde çok sıcak ve sarıldılar e, falan. Yani böyle sarıldılar. Çok hoşuma gitti. Ne bileyim, bir tuhaf oldum. Ya yani. bir şey yani oldum mu bir hani, bu kadar mi? erkek bana niye sarılıyor falan? Bir tuhaf oldum yani, hapıda yani. yani. karşıladılar falan. Ama samimi ortamı ama. görünce bir Kesinlikle. böyle güvenilir olduğunu İçim hissediyorsun değil mi? Elhamdülillah kardeşim. Kardeşim, evet abici. Sığınağım derneğimize niçin geliyoruz? Vallahi için geliyorum abici. Güzel dostlar için geliyorum, sizler evet. için geliyorum. Allah razı olsun için kardeşim. Peki kardeşim nasıl buluyorsun derneğimizi? Çok güzel buluyorum abi. İlk defa böyle bir sıcaklık hissettim yani. İlk defa böyle bir ortam gördüm. Allah razı olsun. İnşallah devamlı olur kardeşim. Kırdan geldim gene geliyorum abiciğim. Allah ayağımıza eksik etmesin oralardan. Böyle ilerler başımızdan eksik etmesin. Du Dualarında buraya da kat kardeşim. İnşallah. İnşallah abi. böyle daha büyük bir yere geçelim. İnşallah abiciğim. İnşallah müsteresen bizi daha büyütelim. İnşallah inşallah şöyle. Bunlara sizler sayınız. Şöyle olacak. 5 katlı 6 katlı 500 600 metrelik güzel bir yer olacak. Şöyle 5000 6000 şey. Abi, inşallah. i̇nşallah bunun için hep beraber dertleniyoruz değil mi? Dertleniyoruz, dua ediyoruz. Dualarınızda biz. Allah kardeşim Hemen şöyle dönelim Nesim kardeş. Evet devam edelim içeri gidelim. Koridorlar da dolu maşallah. Beni gören gidiyor. Evet burada bir şöyle bir lavabomuz var. Daha tam tadilatı bitiremedik ama inşallah bitireceğiz. Şöyle akvaryumlar falan filan güzel olacak. selam Aleyküm. Evet, derneğimizin en özel arkadaşımız, kardeşimiz Yakup'umuz. Yakub'um, evet. küçük bir sorum var kardeşim. Derneğimize niçin geliyoruz? İvadım eskidiği dolayı tadilat tadilmek lazım. Gürültümesi gibi düşünmek lazım. Gürültüsü düşünme sallasa kurur. Saadet dikerlik, tarlalık olur. İvadım eskidiği dolayı tadilat tadilmek lazım. Gürültümesi gibi düşünmek lazım. Gürültüsü düşünme sallasa kurur. Saadet dikerlik, tarlalık olur. Kardeşim, buradan bu bizi izleyen kardeşlerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Tanrılarla gürültümesi canlandırmamız lazım. Şöyle kuruş bir işe yaramıyor. Bir şey diyorlar Yakup. Abi bizim işimiz var gücümüz var. Biz sohbete gelemiyoruz. Yok saat var. Yok uykumuz var. Yok sabah erken kalkıyoruz. Yok ayağım ağrıyor. Yok başım ağrıyor. Onlara ne diyorsun kardeşim? Bunlar onlar bir canı yıldırlar. İmtihanat satmışlar ama çıkarken yollarını kapatmışlar. Oturyonlar iyi değil. Sağ olunlar. cehenneme de götürebilir. Oturyonlar iyi değil. Sağ olunlar. cehenneme de götürebilir. İnşallah öyle bir şey olmaz kardeşim. İnşallah. Sen de buradaki Allah, arkadaşlarımızı ciddi. davet et. Onlar da gelsin Arkadaşlarım gelelim, bir bahçemizi unutmayalım. Bir isteğin arzun var mı kardeşim? Sağ ol. Kendine dikkat et. Gel oğlum. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam ağabey. Nasılsın ağabey? Çok şükür haksızlığı Abi, abi. sana küçük bir soru soracağız. Tabi. Derneğimize niçin geliyorsun? Abi huzur için adam. Huzur, huzur için geliyorsun. Abi nasıl ha? buluyorsun ortamı? Çok güzel, on numara. Sıcak, Sıcak samimi. Sıcak samimi ortam var yani. Evet. Onun için geliyoruz. Allah razı olsun ağabey. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gel Nesil. Burda Gazisar Selam. Kardeşim kardeş misiniz? İlk defa Göz, gözlerden ilk defa mı geliyorsunuz. Şimdi kardeşim size küçük bir soru soracağım. Bu derneğimize niçin geliyorsunuz? Hatta bugün niye geldiniz? Kim getirdi sizi? Kim vesile Abi. oldu? Abim. Nasıl buldunuz ortamı? Çok Ortam değişik. çok güzel yani. Değişik. Nasıl kardeşim? Mesela? Bir sohbet ortamı gibi değil. Daha eğlenceli bir yer gibi. Değil mi? Öyle. Yani daha samimi bir böyle. Böyle gençler böyle burada takılabilir kafemize, değil mi? <gülüyor> Sen mesela bazı sohbetlere gidiyor, sıkılıyor. Canı sıkılıyor. Evet. Dinleyesi gelmiyor, kalkıp gidesi geliyor ama burada oturduğun zaman insanın kalkası gelmiyor. E. Geliyor ama burada oturduğun zaman insanın kalkası gelmiyor. Bir rahatlık var evet, değil mi? Evet, rahatlık var. Elhamdülillah. O zaman sizi her hafta bekliyoruz. İnşallah. Evet. Teşekkürler kardeşim. Evet, son bitirişi var, müdebbirimiz, hocamız, kardeşimiz. Çocuk sende kesin gelsin. Çünkü çikolata. Değil mi? Veriyor muyuz her hafta? Çocuklara çikolata var mı? Her hafta veriyor muyuz? Her hafta çikolata var <gülüyor> evet. Çikolata Evet, bitirişi yapalım. Bitiriş yapalım. Ben olsam şu zamanda, ahir zamanda dişimi tırnağıma kadar yine gelirdim böyle ortamlara. Çünkü dünya çok yordu. Bizim Allah'a koşmamız lazım. Öleceksek? Başka kapı yok. Allah için Selam <gülüyor> Selamünaleyküm.